Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro Orjinal yayınları hazırladığı tet Geometri Soru Bankası kitabında açı ortay konusunun açı ortayın harflendirilmesi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgen verilmiş. ED ile BC paralel verilmiş. Özellikle paralellik ve açı ortaylık verince bu açılara dalmayı unutmayalım. Açı, açı ortayın harflendirilmesi dediğimiz ya alfa alfa yazarsınız ya da nokta açılarını kullanırsınız. Mesela burada alfa alfa yazmayalım. Şöyle Z'yi kullanalım. Hop şöyle bu da harflendirme gibi düşünebilirsiniz. Bakın Z'den dolayı noktaya nokta oldu burada. Ve burada ne çıktı? Bir ikizkenarlık çıktı. 5 ise burası da 5'tir. Ve burada Pisagor bağıntısından X'i kaç buluruz? 4 buluruz. Evet cevap 4 oldu. Örnek 1'de geldik. Örnek ki Evet yine paralellik verilmiş. Bak burada paralellikten dolayı Z'ye bakalım. Şöyle çizgi açısı. Hocam ikizkenar kenar çıktı burada. O zaman burası 3. Z'den dolayı burası da nokta açısı. Burada da X kenar çıktı. Burası da 4. Bizden EF uzunluğu isteniyor. EF da böylelikle 7 olarak buluruz. Örnek 2 7 çıktı. Geldik örnek 3'e. Evet mesela burada açı ortaylık var. 90'lar Ikea'dakinden fazla hemen açılara dalabiliriz. Yani alfa beta'ya dalabiliriz. Alfa 90'sa burası beta. Ters açıdan burası da beta oldu. Alfa 90'sa büyük dik üçgende burası da beta oldu. E beta'ya beta. Şuradaki üçgen bir ikizkenar kenar çıktı. Yani x ile y birbirine eşit oldu. O zaman x bölü y neye eşit olacaktır? x bölü y yerine de x yazarsak eğer 1'e eşit olacaktır. Evet örnek 3, 1 çıktı geldik örnek 4'e. Evet burada açı kullanamıyoruz mesela. Kollar oranın tabanlar oranı diyemiyoruz. Ama farklı yerlerde açıda verilmiş açılara dalacağız. Dal açılara alfa alfa diyelim şuraya da beta beta diyelim. Madem açılara daldık açılarla ilgili işlem yapacağımız belli. Mesela 2 iç açı 1 dış açı. Burası alfa artı beta. Hocam şurayı da yazabiliriz ama bak dikkat et şu açıyla şu açı birbirine eşit oldu. Bu ne demek? Şu üçgenin ikizkenar kenar olması demek anlamına geliyor. Yani şu ve şu kenar eşit olacak. E burası 5 ise burası da 5 olur. Dolayısıyla x'i de böylelikle 5 olarak buluruz. Örnek 4. 5 çıktı. Geldik örnek 5'e. Evet. Açı oradaylık. Bak kollar oran tabanları oranı kullanamıyorum. Başka yerlerde açı da var. Bunun mantığını kullanacağız. Yani şuraya bir alfa alfa alfa diyelim. E şuraya da bir beta diyecek olursak. Burası da beta. E şuradaki üçgende ne var? İki tane açı yan yana gelmiş. İki iç açın toplamı bir dış açı. Alfa artı beta diyebiliriz. Sonra. Başka bir yerde başka bir şey var mı? Buradaki x isteniliyor bizden. Hmm. Şimdi ad'yi de 10 vermiş. Demek ki ben ad'yi de kullanacağım. O zaman şurası bak ne oldu? 10 eksi x oldu. Tamamı 10 ya. Bak burada da 6 var. Demek ki ben bu üçgene E Burada şu alfa artı beta ise ters açıdan burası da alfa artı beta. Şu açıda şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açı olduğundan burası da alfa artı beta oldu. Bazen verilen bilgiler bizi yönlendirebiliyor gördüğünüz üzere. Alfa artı, artı beta yani bunlar da birbirine eşit olacak. 10 eksi x eşittir 6 oldu. X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Şuradaki x kenardan dolayı dikkat et. Evet verilen bilgilere de yoğunlaşmayı da unutma. Örnek 5 4 çıktı. Geldik örnek 6'ya. Evet ne verilmiş burada? Şu açı verilmiş. Açılara bir dalacağız. Başka bir şey verilmiş mi? 6 verilmiş. BC'de 8 verilmiş. 6, 8, 13 kendinden burası kaç yapar? 10 yapar. Çünkü burası 8 verilmiş bize. E, ne yapacağız? Açılara da alsak. Hocam alfa alfa. Başka. Ondan sonra şurası da beta diyebiliriz. Ters açıdan burası da beta oldu. Beta 90sa, burası da alfa oldu. A. Dikkat et. Ne oldu? Şu açıda alfa, bu açıda alfa. Yani şuradaki üçgende ikiz kenarlık çıktı. Dolayısıyla bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Yani x de böylelikle 10 olarak buluruz. Ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı ortayların harflendirilmesinin kazanın testinde. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.